Herkese selamun arkadaşlar. Sonunda 2020 bitiyor. Bu da 2020'nin benim kanalım adına son videosu olacak. Son videomuzda tyt matematik deneme önerileri yapmak istedim sizlere. O zaman buyrun videomuza geçelim. Öncelikle nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeyim. 3 adımda ilerleyeceğiz. İlk adımda deneme seviyeleri sonrasında Soru tipleri üçüncü olarak da kendi yorumumdan bahsedeceğim. Deneme sıralamamız kolaydan zora bir şekilde ilerleyecek. O zaman ilk denememizde başlayalım. İlk denememiz sonuç yayınlarının 10 adet tyt matematik denemesi. Seviyesi kolay, kolay seviye arkadaşlar. Canı görevden rahatlıkla çözebilirler bunu. Soru tipleri başlangıç seviyesine uygun. İçinde yeni nesil soruları mevcut. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız bu yayını canı görevden çözebilirler. Hiçbir sıkıntısı yok. İkinci olarak okyanus yayınları devam edelim. Okyanus yayınlarının seviyesi kolay. Soru tipleri temel ve sorular içeriyor. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarım gayet çözebilirler rahat bir şekilde. Bu denemenin tamamını bitirdikten sonra ciddi anlamda kendinize bir gelişme göreceksiniz. Hepsini bitirin ama Bitirmeden gelişme göreceğinizi pek sanmıyorum ama hepsini bitirirken sonra gayet güzel bir gelişme göreceğinizi düşünüyorum. Üçüncü olarak 3-4-5 yayınlarından devam edelim. 3-4-5 yayınlar kolay, orta ve zor şeklinde ilerliyor. Soru tipleri temel ve yeni nesil soru tiplerini içeriyor. Soru kaliteleri gerçekten güzel. Geliştirici sistemi var. Ayrıca sınava girecek bir kişinin 3-4-5'in çözmesini ciddi anlamda şiddetle tavsiye ediyorum. Dördüncü olarak Arya yayınlarının X-Ray TET denemelerini öneriyorum. Seviyesi orta ve üzeri seviye. Soru tipleri orta üzerinde ve yeni nesil soruları mevcut. Yani başlangıç seviyeler burada tökezerler. İlk kez deneme çözecekseniz branş denemesi bu yayına başlamayı derim. uygun seviyeye gelmiş kendine güvenen derece isteyen kişiler için gayet iyi bir kaynak yani derece istiyorsan seviyen de böyle sağlam bir seviye ise buyuracağız bir yayın beşinci olarak bilgi sarmal yayınlarını öneriyorum bilgi sarmalı seviyesi orta ve zor şeklinde ilerliyor orta ve zor arasında hem orta soruları var zor sorular da var içinde çok zor sorular da vardır elbet şimdi ama genel olarak orta ve zor diye kıyaslandırabiliriz az sayıda temel ve çok sayıda yeni nesil sorular içeriyor. Asayla temelden kastım, 40 soru içerisinde bir tane iki tane vesaire kurallı sorular var. Onların olması da sizlere kuralları hatırlatmak amacıyla koyulmuş. İçerisindeki soruların %85'i dediğimiz gibi yeni nesil. Bu denemeyi çözmeden önce en az bir tane yeni nesil kaynak bitirmiş olun. Hani yeni nesil kaynak dediğim de şu yani yeni nesile adapte edilmiş soruları olan bir kaynak bitirmiş olun mutlaka. Sonrasında bu denemeyi çözebilirsiniz. Acil yayınlarının denemesine gelelim. Seviyesi orta üstü ve zor. Soru tipleri zor ve yeni sorular içerisinde barındırıyor. Acil yayınların kitaplarını hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok güzel kitapları var. Sorularına çok zor diyoruz ama sağlam bir temeliniz varsa soruları dikkatli okuyup düşündükten sonra rahatlıkla çözebilirsiniz. Yedinci olarak toprak yayınlarının TET matematik denemelerine gelelim. Seviyesi orta üstü ve zor. Soru tipleri zor ve sınav ayarında yeni sorular mevcut. Dilgisi ve kalitesi çok hoş. 20 net yapmaya başlayan arkadaşlar canı gördüğünden rahatlıkla bu yayınları çözebilirsiniz. Bundan önce de en azından sizin de bir tane yeni nesil adapt olmuş sorular içeren bir TYT matematik kitabı bitirmiş olmanızı da öneririm. Sekizinci olarak orijinal yayınlarına geldim. Orijinal yayınlarını orta ve üst seviye arkadaşlar çözebilirler. Soru tipleri zor ve sınav ayarında yeni nesil soruları mevcut. Dizgileri de güzel. İçerine güzel sorular da barındırıyor. Kitaplardan tanıdığımız orijinal yayınları zor bir yayındır. Evet öyle lanse edildi ama gerçekten de öyle. Yani kolay bir yayın değil. Gerçekten kolay bir yayın değil. En azından bu denemeyi çözmek için en az bir adet yeni nesil kaynağı bitirmiş olmanız gerekiyor. Temeliniz sağlamsa kendinize güveniyorsanız ve derece adaysanız orijinal yayınları da çözün mutlaka. Dokuzuncu olarak 3D simülasyon denemelerini öneririm sizlere. Seviyesi orta üstü ve zordur. Zor ve sınav yarıştıye ilinmesi soruları mevcut bunun da aynı orijinal gibi. Başlangıç seviyesi olan arkadaşlarımız bu yayını denemeye yapmasınlar çünkü zor bir yayın. güçte yayınları gayet kaliteli bir yayınlar aslında ama başlangıç seviyeleri için uygun değil. 20 net üzeri yapmaya başlayan arkadaşlar rahatlıkla bu yayını çözebilirsiniz. Sizi geliştirir böyle 20'den 25, 30 bandına taşıyabilir sizi. Bu yayını es geçmeyin sakın. 10. olarak metin yayınlarını öneririm size. Metin yayınlarının denemesi de orta, üstü ve zor. Soru tipleri sınav ayarında ve yeni soruları mevcut ama kolay değil, zor sorular. Başlangıç seviyeleri için uygun olmayan bu dönemi 20 net ve üstü yapan arkadaşlarımızı geliştireceğini düşünüyorum. Sınav ayarında olduğu için rahatlıkla çözebilirsiniz. Yani derece adaysa ilk 5K, ilk 10K, ilk 1K, ilk 20, ilk 30, ilk 40, ilk 50... Çöz abi bunu seni geliştirir bak. 20 net üzeri 25-30 banlara taşır seni. 30 san 30-35 bandlara taşır. Metin yayınları biliyorsunuz piyasaya yeni çıktı ama güzel. Son olarak size Altın Karma TET matematik denemelerini önereyim. Geçen videomları Altın karma önermiştim. Neden Altın karma öneriyorum bileceksiniz. Altın Karma içerisinde farklı yayınlar barındırdığı için denemelerdeki soru çeşitliliği çok fazla çünkü Birinci deneme farklı bir yayından, ikinci deneme farklı bir yayından. Altın karmanın seviyesi ortaüstü ve zordur. Soru tipleri zor ve sınav ayarında yeni sorular mevcut dediğim gibi farklı kaynaklar içerdiği için gayet iyi çözülmesi gereken bir kaynaktır. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız maalesef bununla başlamasınlar. 20 net ve üzeri dediğimiz, Genelde 20 net ve üzeri başlayan arkadaşlarımız şu zor denemeleri çözün diyorum. Orta üstü ve zor olanları. Yani altın karmayı da mutlaka alın. Hani Hiçbirini amra en azından altın karmayı alın. Farklı deneme çeşitlilikleri görün. Farklı sorular görün. Mutlaka altın karmayı çözün. Benim önermek istediğim denemeler bu kadar. Sizin aklınıza saklan sorular veya başka denemeler önermek isterseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben İsmail edebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.